x küçüktür y küçüktür sıfır olmak üzere kök içerisinde x kare eksi 2 x artı y kare artı mutlak değer içerisinde x artı y ifadesine eşit halindir. Burada ne esprisi var diyor ki karekök dışına eksi sayı çıkmayacak. Ona göre işlemini yap. Şimdi ne demiş x ve y sıfırdan küçük. Sözel olarak yazarsak x ve y negatif sayılar. Şu neyin açılımıydı? X eksi y'nin parantez karesi açılımıydı. Ben bunu silip yerine x eksi y'nin parantez karesi yazabilirim. Peki şimdi bunun esprisi ne? Burada kare var burada karekök. Hemen şöyle mi yapacağım? Bu kare karekökü götürdüm. Muhtemelen öyle yapmayacağım. Zaten sorunun esprisi o. Neden öyle yapmayacağım? Şimdi bir tane örnek verelim. X sıfırdan. X küçük y de sıfırdan. Mesela y eksi 1 olsun. Y de x de eksi 2 olsun. Şimdi şartları sağlıyor. Geldik buraya. Karekök içerisinde x eksi y'nin karesi var. Yerine koyalım. Eksi 2. Eksi, eksi 1. Ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 1'in karesi karekök dışına eksi 1 olarak mı çıkar? Hayır, 1 olarak çıkar. Yani aslında eksi, x eksi y'nin karesi parantez dışına x eksi y olarak değil, y eksi x olarak çıkıyor. Çünkü x y'den küçük olduğu için x eksi y de negatif bir ifade. Negatif dışarıya çıkamayacağı için y eksi x olarak çıkarıyoruz. Bizden görmemizi istediği nokta bu. Yapmamızı istediği yanlış ise şu: sınavda aceleyle bunu yazdıktan sonra x y'nin karesi, burada da karekök var, bu bunu götür dememiz. Bunu yapmıyoruz. Mutlak değer sorularında özellikle dikkat ediyoruz buna, çünkü mutlak değer sorusuna karekök sayı koyuyorsa muhtemelen bunu kullanacaktır. Bu dışarıya y x olarak çıktı. Bu genel bir kabul değil. Sadece burada negatif sayılardan dolayı y-x olarak çıktı. Artı dedim. x artı y'nin mutlak değeri. Peki bu nasıl çıkar? Şimdi mutlak değer konusunu anlatırken klasik şey denir. Artıya çevir. Ne olursa olsun artıya çevir. Aslında bu yanlış. Bunu ben YouTube kanalında 25 dakikada 3 altın kurallanıp mutlak değer videosunda anlattım. Tavsiye ederim. Uzun uzun anlattım orada bütün örneklerle. Burada biz x artı y'nin negatif olduğunu bildiğimiz için bir örnek verelim. Eksi 1 ile eksi 2 ise bu. Toplamı eksi 3 olur. Dışarıya eksi eksi 3 olduğu için artı 3 olarak çıkar. Dolayısıyla biz başına eksi koyarak çıkarıyoruz. Direkt artıya çeviriyoruz demiyoruz. Negatifse başına eksi koyuyoruz. Pozitifse direkt çıkarıyoruz. Peki ne çıkar dolayısıyla dışarıya? Eksi parantezinde x artı y olarak çıkar. y -x, eksi x eksi x eksi y y eksi y'yi götürdüm. Eksi 2 kaldı. Cevabımız deniz. Peki bu soruda nelere dikkat ettim? Dedim ki birincisi şu işlemi gördüğümde hemen şununla şunu götürtme. Önce bir bak. içerideki ifade negatif mi pozitif mi? Birinci noktam buydu. İkinci noktam x artı y dışarıya mutlak değer çıkacağı zaman başına artı koyacak bir şey yok. Çünkü zaten burada bir eksi yok şu şekilde. Ama sayının kendisi eksi ise Başına bir eksi de biz koyup onu artıya çevirerek çıkarıyoruz dışarıya. Şu cevabımızı sağlar. Yani bunun dışarıya eksi x artıya çıktığını görebiliriz. Deneyelim bir tane. Mesela eksi 2 olsun, eksi 3 olsun. Toplamı nedir? Eksi 2 artı eksi 3, eksi 5'tir. Başına bir eksi koyarsak artı olur, artı 5 çıkar. Buraya bakalım. Eksi 2 artı eksi 3. Yani şöyle yazabiliriz. Eksi 2 artı eksi 3. Eksi 5'tir. Bu eksiyle dışarıya artı çıkar. Tamam istediğim şey burada da aslında onu yazdım.